Hatırlayacaksınız bundan birkaç ay evvel Emre Beyler'in atölyesine gitmiştik ve Türkiye açısından çok önemli bir yatırım Belki ufak bir yatırım ama Gelecekte hatırlayacaksınız Jet motorlu kargo dronlarıyla Enteresan bir pazara doğru bir açılım var Ve bunun arkasında bir Türk şirketi var Şimdi Emre Bey ne oldu Bizim videodan sonra nasıl vaziyetler Ağustos'tan beri ne değişti Biraz size bir sahayla birlikte bir değerlendirme alalım ee, Avrupa tarafında İtalya ile görüşmelerimiz bitti Kontratlarımızı imzaldık Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmelerimiz başladı Bu alanda ee, yine sağ girişim programına kabulümüzle bilgilikle sağ Expo dayız bugün ee, iyi gidiyoruz demolarımızı yaptık uçuşlarımızı yaptık kabullerimizi aldık. Bunlar İtalya'da oldu galiba demolar. Evet. Ee, şimdi senenin başında Türkiye'de başlayacağız ve lisanslama çalışmaları başlayacak. Gerçek aracın üretimi de başlayacak büyük aracın altı metrelik olanın ee, heyecanla bekliyoruz. Sizde orada göreceğimizi ümit ediyorum. Testleri ben de çok merakla bekliyordum çünkü çok çok önemli bir konsept, burada iki tane model sergiliyorsunuz. Evet. Ben ufak olanı çok hatırlamıyorum, daha büyük olanı RUAV724'ü konuşmuştuk Sizde evet. Bir de küçük modeli anlatır mısınız? Küçük model, siz geldiğinizde masanın üstünde olan model aslında, onunla 300 km mesafe, 300 km hız ve 20 kg taşıma kapasitesini çalıştık. Demolarımızı o araçla yaptık zaten. 7.24'e geçiyoruz sene başında ve onun testleri başlayacak. Onun özelliklerini alalım. Büyük olanın özellikleri burada da gördüğünüz gibi 1000 km saat hız 2500 km range 150 kg taşıma kapasitesi ve helikopter pisti kadar bir alandan kalkış özelliği oyunu değiştiriyor gerçekten. Sizin de zaten geliştirdiğiniz roketler için geliştirdiğiniz booster sistemiyle herhalde havalanacak. Evet. evet. Onun için zaten RG başladı şu anda. Testlerimiz boosterler için bitti. Araçla birlikte kalkış testleri de başlıyor MVP ürünümüz için. Sizin çekimini yaptığınız küçük ürünümüz için. Ardından büyük ürünün bu sterli olması adına e, normal büyük aracın çekimlerini, e, testlerini gerçekleştireceğiz. Biz de merakla bekliyoruz. Testiniz başladığı zaman bizleri çağırıyorsunuz. Bakın. İzleyicilerimizle beraber o testleri göreceğiz. Gerçekten Türkiye'nin insansız hava araçlarının sivil tarafı bir kargo taşımak sadece bunlar sivilde değil ben eminim ki askeri alanda da farklı e, kapılar açacak, farklı dosyalar açacak. Emre Bey sizlere çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim çıkmak üzere. Sağ olun. Yufarlar.